Karanlığımızın içinden size sesleniyoruz. Tanrım, Tanrım bize merhamet eyle. Bir şey bilmeyen, dehşete düşmüş çare kullarız. İçine düştüğünüzü söylediğiniz o karanlıkta, hepimizin karanlığında yakarışlarınızı dinleyecek, acılarınızdan etkilenecek kimseyi bulamayacaksınız. Gözyaşlarınızı silin, duygularınızı dizginleyin. Tanrım, bir yerlerde olmalısın. Bir yerlerde olmalısın. Bize merhamet et. Sizin bu ebediyet endişenize iyi gelecek bir otum vardı. Ama artık çok geç. Bu son dakikanızda hala hayatta olmanın zafer sarhoşluğunu yaşayın. Sustum. Ama isyandayım. Beklere sonlan Tanrı falan diyor kendine yuhlan susma. korsan 3 santimsiniz yap sorsam tutulurdunuz ama şans olsa bugün bileklerim kan olsa sebebi nefretim son dozda siler postunu korkundan kubat delirdi korkunddan piyasaya verilen son kurban Ankara'danmış lan yanımda olmak kolay gelir tek istediğiniz olay değil mi yok olmayından kobay gibi senin abilerim bana onay verir bir distrekse onay da gir botla hesabına olay pirim şarkımı paylaşış edip olay gelir. Tek istediğiniz olaydı mi? Yok olmayından lan gibi. seni alabilirim bana onay verir. Bizi sürekli onayda gir. Botbas hesabına olay pirim. Şarkımı paylaş, suspect edip. Bırak bu işleri meslek edin. Kalmadı takatim sizlere benim. Gebeliğin ağzınıza sizin beni. Herkese fuck you dislere girin ama tek birinizi bile sevmedim bile. Laflarınıza da durmadı diyeyim. Benim karşımda yetmiyor pirim. Konuşun her yere esniyor diliniz. Yazın ama benim rapim etmiyor biriniz. Söylediğiniz sözlere dikkat edin. Hepiniz. yüzüme söyleyebilseydiniz şu an bu şarkının